Evet arkadaşlar, istenmeyen tüylerden kurtulmak için doğal çözüm, doğal kür arkadaşlar. Neler var? Bize ne lazım? Nohut unu lazım, zerdeçal, süt ve limon suyu gerekli arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz kürümüze. Bir fincan nohut unu, yarım çay kaşığı zerdeçal ve süt lazım. Bir kasenin içine nohut unu ve toz zerdeçalı döküp karıştırın. Gerektiği ölçüde süt katıp kek kıvamına getirin. Dudak üstü ve tüm yüze bunu uygulayabilirsiniz. Kurumasını bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Haftada iki kez bunu uygulayın arkadaşlar. Nohut ununu market veya baharatçılardan bulma imkanımız var. İkinci külümüz nohut unu ve limon suyu. 2,5 yemek kaşığı limon suyu, bir miktar nohut unu lazım. Limon suyunu bir kaseye alın, dökün. Üzerine kek kıvamına gelene kadar nohut ununu dökerek karıştırın. Ardından gerekli yerlere uygulayın. Kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın. Evet arkadaşlar dudak üstü bıyıklar, istenmeyen tüyler yüzdeki. Bunun için bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi videomuzun ilginç konularına. Bakın arkadaşlar yasalara göre Belçika'da her ilkokul öğrencisinin mızıka tarzı alması zorunludur. Şayet soğan doğararken sakız çiğnerseniz evet ağlamazsınız arkadaşlar. İnsanoğlunun vücudundaki en güçlü kas çene kasıdır. Arkadaşlar. Erkekler güneşli günlere Günlerde, pardon, şiddette daha fazla eğilimlidirler. Güneşli günlere dikkat. Eğer bir insanın doğal kokusunu çekici buluyorsanız, bu onların bağışıklık sistemi genlerinin sizinkilerden farklı olduğu anlamına gelir. Dişi battaniye altı botu erkek battaniye altı botundan 40 bin kat daha büyüktür. İlginç kollarımız bu videomuzda böyleydi. Şimdi sıra geldi ibretlik sözlerimize. Bu videonun sözü şu: Dağların yer değiştireceğine inanın da. İnsanların huyu değiştireceğine asla inanmayın. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi ikinci söz. Düşmanın bilmesini istemediğin şeyi dostuna sakın söyleme. Arkadaşlar bu ibretlik sözler e, çok önemli. Her videomuza yayınlayacağız. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Sağ alttan tıkladığınızda bütün bitkisel çözüm küllerine ulaşacaksınız. İzlemeye devam arkadaşlar.